Vizyon konusunu açmıştım gelecek bilimde haberini. Girelim. Genelde üniversitelerinde şöyle göründü onu göstermek istiyorum. Sonra topu sana atacağım Sedat Hocam. İşte ABD'de çığır açacak deney sınırsız enerji bulundu. Birçok haber sitesi bunu böyle manşetlerine taşıdı. Ama bu yanlış. Yani bir kere bir e, heh, sonsuz enerji mümkün mü? Sedat Hocam direkt sen bir fizikçisin benim haddime değil. Sana sorayım. Sonsuz enerji ya böyle bir şey olabilir mi? Ya şöyle e, öyle bir kaynak bulunur ki sonsuza yakındır. Yani e, sürekli oradan beslenirsin. E, hiç bitmeyeceği kadar. Mesela atıyorum güneşten buraya bir hat çekilse e, ve oradaki e, anlatabiliyor muyum? Isı alınabilse. Teorik olarak sonsuza yakın büyüklükte bir e, kaynağımız ısı kaynağımız olacaktır. Teorik olarak tabii ki mümkün değil. Ama çeşitli yöntemlerle insanlığın bir hayali var. We have a dream diyor ya şey. Onun gibi füzyon diye bir hayali var insanlığın. 40-50 senedir bu var. Belki daha uzundur bu ilk füzyon. 60-70 bir olabilir. Tam başlangıcını bilmiyorum. Eğer füzyonu başarabilirsek insanlık olarak fosil yakıtlarının hepsini çöpe atacağımız Neredeyse garanti. Onu söyleyebilirim. Böylelikle tabii küresel ısınma problemimizi de azaltmış olacağız. Böylelikle çevre kirliliği problemimizi de azaltmış olacağız. Ee, o açıdan bakacak olursak füzyon insanlığın bence büyük ölçüde kurtuluşu ya da çok büyük bir çok devasa bir bilimsel adım olarak gözüküyor. Eğer e, verimli bir füzyon teknolojisi geliştirilebilirse dediğim gibi 50 küsur yıldır buna uğraşıyorlar. Verimli bir füzyon e, santrali nasıl olmalıyı e, bulmaya çalışıyorlar. Füzyon nedir biraz ondan bahsedelim. Hiç Bu arada yani. hocam Hiç sizin dediğiniz, dediğiniz şeyin adı için. da termodinamik kanunları yani termodinamik yasası Tabii. diye geçiyor. Enerjinin korunum yasası gereği hiçbir enerji yoktan var varğa yok olmaz birbirine dönüşür evet. sonsuzda değildir Bu da e, bir dipnot olarak kalsın tabi ben onu şöyle Hı. söylüyorum ama yani mühendislik açısından bakacak olur Tamam fiziksel fiziki açıdan bilimsel açıdan bakınca hiçbir şey sonsuz değil ama mühendislik açısından bakacak olursan e, mesela hava mesela odayı havalandırıyorsun ya camı açılsın odanın hacmi var atmosferde sınırlı hava var ama sana göre sonsuz yani Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Atmosfer odanın hacmi yanında sonsuz kadar büyük neredeyse. Tabii ki sonlu öyle bir şey olacak füzyonu bulabilirsek. Kağıt üstünde son, sonlu ama pratikte sonsuza yakın diyebileceğimiz bir enerji yöntemi olacak. O yüzden e, sonsuz denilebilir aslında. Çok da problem değil bence. Mantığını tamam. anlat bu yakın yani sonsuz sayılabilir aynen sonsuz sayılabilir. Uygulamada sonsuz yakın denilebilir. Tamam. Füzyon nedir biraz Şimdi ondan Füzyondan bahsedelim, bahsedelim aynen. İlk defa ilk defa duyanlar için füzyon bir nükleer reaksiyon, çekirdek reaksiyonu. Kimyasal reaksiyon değil. Yani atomların birbirleriyle bağ yapması değil. Atomların Birleşerek daha büyük atom oluşturmasına füzyon deniyor. Aslında bunun tersi de var. E, füzyon. Füzyon, füzyon. İyili olanı füzyon. Atomların parçalanarak daha küçük atomlara dönüşmesine füzyon, birleşerek daha büyük atomlara dönüşmesine füzyon, öyle deniyor. Yani tek bahar birleşmesi ve ayrışması. Bu iki olay da Egzotermik olabiliyor. Yani dışarıya ısı, yani enerji verebiliyor. Şu anki mevcut nükleer reaktörler, ki Türkiye'de iki tane yapılıyor, fizyonla çalışıyor, iyiyle. Yani atomların parçalanarak daha küçük atoma dönüşmesi ve dışarıya enerji vermesi prensibine göre çalışan sistemler. işte uranyum genelde kullanılıyor. Uranyum çok büyük bir atom uranyumu parçalayıp daha küçük atomlara dönüştürüp dışarıya ısı enerjisi veriyor. Ve bu ısı enerjisi işte e, soğutucu bir sıvı genelde su kullanılıyor. Suyu ısıtıyor, buharlaştırıyor, kaynatıyor, buharlaştırıyor. Buhar basıncından türbin çeviriyorsun. Oradan da elektrik enerjisi elde edebiliyorsun. Temel prensip genel hatlarıyla bu şekilde çalışıyor. Bunun tersini yapmak da mümkün. Yani füzyonla ısı enerjisi elde edip yine tersini, bir sıvı su en yani kolayı kullanarak bunun buhar basıncından yine türbin aracılığıyla elektrik enerjisi elde etmek mümkün. Füzyon da ama... şey oluyor değil mi hocam? Hafif çekirdekler birleşiyor ve daha ağır bir çekirdek aynen, oluşuyor. Aynen, yani bir nevi aynen. bu yanlış bir kavram ama yapay güneş diyebilirsiniz yani hidrojena bir araya geliyor gibisinden. Yani tam olarak daha tam olarak güvenli. O. o tam olarak yani hidrojen en hafif element tek protondan sadece bir protondan oluşan element iki hidrojeni çekirdek tepkimesiyle birleştirdiğimde iki protonlu çekirdek elde edersiniz. İki protonlu çekirdek de bildiğiniz gibi. Güneşteki doğal reaksiyon da zaten bu füzyon reaksiyonu. Yani hidrojen atomlarını birleşerek halyum oluşturması sonucu dışarıya çok büyük bir enerji açığa çıkıyor ki güneşin zaten dışarıya yaydığı enerji tam olarak bu enerji. Yani güneşten gelen ışık ısık Işı, ısı ışık konuşamadım. Tam olarak bu füzyonun sonucu. Güneşteki yakıtın hidrojen burada yakıt olarak kullanılıyor. Helyum da ürün olarak çıkıyor. Tamamen güneşin çalışma prensibi diyelim ona. Tam olarak füzyon aslında. Ama bak güneşte çok önemli bir şey var. Çok yüksek sıcaklık ve çok yüksek basınç var. Bu, bu füzyonun oluşabilmesi için. Yani hidrojen alsam hadi füzyon yapsın helyum olsun diyemiyorsun. Çok büyük enerjiye ihtiyacın var. Güneşte çok yüksek sıcaklık ve çok yüksek basınç olduğu için doğal olarak kendiliğinden bu füzyon reaksiyonu gerçekleşirken dünyada laboratuvar ortamında sen o yüksek enerji ve yüksek basıncı sen sağlamalısın. Ve bu e, milyonlarca derece sıcaklıktan bahsediyorum. Sıcaklık öyle yüksek sıcaklık değil. Çok çok çok yüksek sıcaklık. Bu sıcaklığı tabii dünya ortamında başarabilmek burada çok önemli. Ee, kolay bir şey değil. Mesela şöyle düşün e, bu hidrojen ya da yakıtın ne olacaksa sırf hidrojen olmak zorunda değil füzyon için. Başka elementlerle de füzyon yapabilirsin. Daha zor olacaktır. Ama hidrojen çok daha temel, çok daha kolay bir şekilde füzyona uğrar. Çünkü sadece tek proton, iki proton bir birleşecek, halüme oluşacak. Diğer büyük elementlerin birleşmesi daha yüksek enerji gerektiren bir şey. Onda bile sadece hidrojeni birleştirip e, bir füzyon oluşturma olayında bile dediğim gibi yüksek sıcaklıkları oluşacaksın ve o yakıtı tutacağın, mesela bir kap olmak zorunda değil mi? Yani bir yerde tutacaksın. Ama kap etkilenmeyecek, buna dayanacak. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Yani kap sağlam kalacak ama kabın içindeki yakıt ısınacak diye bir şey olamaz. Onun yerine ne yapıyorlar? O yakıtı ııı e, Önce yonlaştırıyorlar. Yani elektronlarını koparıyorlar. E, artı yüklü haline getiriyorlar. Sonra bir elektrik alan uyguluyorlar. O elektrik alan sayesinde böyle havada asılı kalıyor. Hiçbir yerle temas etmiyor. Ve böyle bir e, elektrik alan oluşturulmuş bir kap. Sanal bir kap içerisinde havada tutuyorlar. Yani Çünkü yere temas ettiği an o sıcaklığını kaybedecektir. Ve bu yakıta lazerlerle e, çok sürtünmeyi lazerle, minimize edebilmek mi aslında amaç burada? Sürtünme değil, mi? ısı transferini minimize edebilmek. Ha ısı transferi tamam. Isı kaybı tamam. olmasın diye. Yani çünkü senin amacın enerjiyi tek Anladım. bir noktada Hı -hı. yakıtın olduğu noktada yoğunlaştırmak. Ee, eğer bir temas varsa oradan ısı kaybı olacaktır. Zaten etraf e, tamamen yalıtılmış e, ve havada asılı da duruyor bu şeyden dolayı teması azaltmak için ve lazerlerle tam sayısını hatırlamıyorum çok fazla lazeri tek bir noktada o yakıtın bulunduğu noktaya lazer gönderiyorlar ve bu gönderdikleri lazer sonucu orada bir yeteri kadar yüksek sıcaklığa çıkıldığında füzyon başlıyor füzyon sonucunda da o yakıttan bir ısı dışarıya çıkıyor Burada bak, yaptıkları konu şu, yaptıkları olay şu. Verimli yaptıklarını iddia ediyorlar. Haberleri yansımıştır. İlk defa işte verilen enerjiden daha fazla enerji açığa çıkaran bir füzyon gerçekleştirdik. Yani Bence değil, o da mümkün değil teorik olarak diyebiliyorum ama. Mümkün. Aslında mü güneşte olan şey o. Yani e, güneşte bir e, yandan aldığı enerjiyle basınçla, füzyon start alıyor, başlıyor. Hmm. Dışarıya output olarak daha yüksek enerji verebiliyor füzyonun sonucu. Bunun kayıp yok, aksine de... fazla var. Belki o yüzden sonsuz diyorlardır hatta haberlerde. Yok, o o şeyden kaynaklanıyor. Şimdi sonsuz olayı biraz daha farklı ilk konuştuk ya bir 10 dakika önce. O olay daha farklı bir şey. Şöyle anlatalım. Burada yaptıkları olay Ha evet bak şeyinde teknik haritasında göstermişsin. 2.05 megajül enerjiyi Sahip, 192 adet var. güçlü lazeri e, deuterium ve trityum doldurulmuş e, peletiyle dolu küçük bir altın silindiri ateşlenen enerjiyle hidrojen izotopları halim atomuna dönüştü. Yani, yani burada 192 tane lazeri bir silindir merkezindeki yakıta doğru ateşliyorlar. Evet. Doğru farklı mu? açılardan 192 tane lazeri tek bir noktada yoğunlaştırıyorlar. Tek bir noktaya her yönden lazer ışığı geliyor. Lazer kullanmanın tamam. sebebi e, enerji dağılmadan tek bir yere gidebilmesi. Uzaklığa bağlı açılıyor ya, o olmasın diye lazer kullanıyorlar. Ee, ve o maddeye yakıta, e, bu döter ve trityumdan e, oluşan yakıtın olduğu bölgeye 2.05 megajüllük bir ışıma göndermişler. Yani oraya gönderdikleri lazer ışığının enerjisi 2.05 megajüllük. Ve füzyon gerçekleştikten sonra da o noktadan 3.15 megajüllük Lük bir e, füzyonun sonucunda Output olarak enerji açığa Füzyon gerçekleştiği Muazzam bir şey ya muazzam bir şey Yani aslında Absorb ettiğinden daha fazla Enerji çıkabilmiş Yani aslında verim e, Verimli bir şeye dönüşmüş bu bir Verimli bir e, output falan. Verim yani... nasıl hesaplanıyor bu arada Giriş Girişi çıkışa bölüyorsun 100 ile çarpıyorsun yüzdesini Mesela 50 birim verdik diyeyim, 50 jül verdik Çıkışta 100 julu aldık diyelim. Pardon, çıkışı girişe biliyorsun. Verim ne oluyor ya bozman? Yüzde %100 oluyor. Yüzde iki mü oluyor? Pardon. Yok, Ve buradaki %2. verim tam olarak şimdi o şeydeki verim gibi düşünme onu. Şimdi lazerin buradaki verimin yüzde bir mertebesinde falan. Şimdi e, bir geri gelebilecek misiniz slaytta? Burada şöyle yapmayacağız mı abi? Çıkıştaki julu giriştekini öyle bölüp. Değil, öyle değil. Öyle değil. Hmm. Onu anlatacağım. Orada farklı. Öyle bir olursa yüzde şey yüzden fazla görünüyor şimdi yani. Bak. Bu. O... İlk füzyonu tetiklemeye yarayan enerji. Şimdi malzememiz var. Malzemeyi ilk uyaracağız. Füzyonu başlatacağız. Ve output elde edeceğiz. Öyle değil mi? İlk uyarmak Hı -hı. için 2.05 megajül. Output da 3.15 megajül olacak. Karda olacağız. Verdiğimiz para ve kazandığımız output aldığımız para arasında fark var. Kara geçmiş olacağız. Burada verim buna buna verim deniyor aslında. Normalde e, ter, e, bir sistemin verimi ise senin yaptığın hesap yüzde verim ise daha farklı bir şeydir. O da senin e, sistemden enerji dönüşümlerindeki verim senin söylediği, sistemden sistemin e, besleme enerjisi dan senin istediğin enerji türünün yüzde kaçı dönüştüğü. Yani. Dur senin söylediğin. Bu, bu, bu hesap biraz daha farklı. Onu da aslında burada gene öyle bir hesap var. Ondan da bahsedeyim. Pardon. Şimdi malzeme 2.05 Mj gönderilmiş ya Burak. Işık olarak. Lazer olarak. Peki sen o lazerleri 192 tane lazer çalıştırıyorsun orada. Bu 192 tane lazer kaç Mj? Ne kadar enerji Çekti? tüketti. Heh, tam onu diyecektim. Ha yaklaşık 100 katı. Yani %1 verimle çalışan lazer bunlar. Aslında senin input enerjin 2.05 değil, 200 megajoule falan yani. Aynen. Hah, aynen, yani aynen, aynen. Bir de işin o boyutu var. Yani o yüzden hala pratikte uygulanabilir bir yöntem. Onu diyecektim. Mesela bu lazerlerin enerjisini nasıl sağlıyorsun? İşte elektrikle. Yani Ya, ya he. Başka ne? bir kaynaktan üretilen elektrikle mesela şimdi liseli arkadaşlarım çok aklına olur benim de vardı. Ya mıknatıs birbirini indükleme yapar elektrik alan manyetik alan mıknatıs sürekli dönüyor. Hadi sonsuz enerji üretelim bak da düşünmüş öyle bir dünya yok abi. Burada da mesela senin Hadi. dediğin olayı diyecektim ben. O lazerlerin enerjisi nereden geliyor? Ya bu şu an hala ben uygulanabilir değil zaten kendileri de söylüyor abi. 60 yıldır bunun üzerine çalışıyorlarmış. Burada e, farklı bir mekanizma deniyorlar bildiğimiz füzyondan. Normalde 14 tane ülke çalışıyor. Çin'in başını çektiği bir yandan biliyorsunuz o projeyi konuşmuştuk. Buradaki olay zaten şu sıfır karbon salınımı doğru. Neredeyse sonsuza yakın doğru neredeyse. Ama onun dışında uygulanabilir mi şu anda? Yok. Elde böyle bir şey var mı? Yok. Peki niye andat, bu kadar büyük andat, reklam andat yaptılar? Neyse, neyine reklam yaptılar? <Gülüyor> oraya gelmeden şeyi söyleyeyim ancak ne zaman uygulanabilir? Bir öncekine geri gelebilirsek orada gene o sayılar üstünden konuşalım. Dedik ya 2.05 megajüllük bir lazer demeti. Bu bizim yakıtımızın üstüne düşen, yakıtımızın avzokladığı enerji. Ama bu enerjiyi 200 megajüllük bir elektrikle beslemek gerekiyor. Artık bu saniyede 200 megajüllükse kaç watt ediyor? 200 megawatt mı ediyor? hesaplı orada. Yani ee, bu sistemin output'u 200 MW'tan fazla olduğu zaman bu sistem uygulanabilir olacak. Yani o lazerleri Hı -hı. senin beslemek için gerekli olan enerjiden daha fazla bir output Fazlasını lazım. Fazlasını üretmen lazım. Aynen. Evet. O yüzden yani aslında yani. 2.05'ten 3.15'e çıkmış demek doğru değil. Yani Aynen burada de... bir şey var. Kelime oyunu Hiç var, bir gibi, hile var. Kelime oyunu hile, gibi. Hile var. Kelime oyunu gibi. Hile hile var yani. Esas o, esas o Ama zaman. Ama şunu e, düşündüm. E, Seyat Hocam, her biri mi 2.05 megajoule enerji sağlıyormuş 192 ha, adet güçlü evet. lazerin? 2.05 megajül e, yakıtın üstüne düşen lazeri, lazerlerin yani 192 adet lazerin toplam e, ışıma enerjisi yani soğurulan enerji yakıt tarafından soğurulan enerji. Yakıtın soğurduğu enerji. Anlatabildim mi? Yakıtın, yani 192 adet hı. lazerin toplam yakıt üzerine yakıta gönderiyorsun ya lazerleri ısıtmak için. Hı hı. Toplam yakıtın, yakıtı ısıtma enerjin bu. Tamam. 2.05 megajül. Evet. Yakıt Ama yanınca top... dışarıya 3.15 megajül veriyor. Tamam. Kendi absorpladığından daha fazla enerji veriyor. Burada e, mantıklı bir yakıt var o zaman. Ya Şey vardır ya mesela kömür yakmak için önce ne yaparsın? Isıtırsın çakmakla ya da odunla. Öyle değil mi? Doğru. E, odun koyarsın altına önce odunu yakarsın. Odun da direkt yanmaz. Odun içinde kağıt yakarsın. Kağıt odunu yakar. E, kağıdın sıcaklığı oduna e, odunun ini, e, aldığı Abzorptla da enerjidir. Odunun dışarıya yaydığı enerji de kömür abzorptlar ve kömür ondan sonra dışarıya şey vermeye çalışır. Bu da tam olarak lazerle bu yakıtı yakmaya çalışıyoruz. Ama tetikleyici gibi işte... efendim tetikleyici gibi. Evet tetikleyici gibi. Tetikleyici daha doğrusu. Yani eğer 2.05'ten daha düşük bir enerji çıkışı olsaydı. O zaman bir anlamı hiç kalmıyordu bunun. E o zaman 2.5'i direkt kullan arkadaşlar. Yani, yani odunla ısın gibi oluyor. Yani kömür yakman anlamıyor. Kömürden daha az enerji alacaksan değil mi? Odunla ısınmak daha mantıklı gibi düşün. Ben şu Sehat hocam videoyu da ekrana vereyim. Şu videoyla zaten bir anons yaptılar. Şöyle sesi kısalım. Şimdi gelelim i̇şte şeylere. De... Evet neden bunu bu kadar <gülüyor> popüler yaptılar onu konuşalım. Aynen. Evet. Şu videoyu hemen izleyelim. Sonunu yorumlayalım. Ee, işte aralık 5'te Lawrence Livermore National Laboratories, National, sen direk şey çevirebilirsin gösteriyor işte fusion e ikni ne demek bilmiyorum ama ignition evet. ateşleme demek ateşleme ha. for the first time in the laboratory setting şöyle bir sistem bu arada mekanizma şu arkada gördüğünüz devasa sistem çok bu havalı yaptıkları... duruyor çok havalı duruyor kesinlikle Ulusal güvenlik, nükleer evet. evet. güvenlik şeyi. Fusion, füzy, fusion ateşleme, füsyon, füzyon mu diyor? Füzyon ateşlemesi. Füzyon ateşleme, Tomos, evet. E, bilimsel şeylerin, çalışların böyle hani... En böyle... <gülüyor> Türkçe'ye çeviremiyorum. Sen çevir abi. Ee, İnsanlık tarafından... Böyle, e, hani hedeflerin diyelim, çalınca hedef diyelim. Tam hedef halde, değil hedef de. Hedef de. E, zorlukların... E, İnsanlığın, insanlığın şu ana kadar gördüğü en e, büyük, en önemli e, bilimsel e, ulaşmaya e, çalıştığı hedeflerden birisi e, füzyon ateşlemesi diyebiliriz özellikle. Aynen. Yani ee, çok önemli bu bir şey bu insan tarihinde. Zor bir bu şey, dediğim olay gibi, değil. Bu yapıldığında, bu gerçekten verimli bir şekilde yapıldığında daha çok yolu var. En az 30-40 senesi var. Bütün fosil yakıtları atacağız. Bakın ee... 1960'larda Pine Ring Levermore diye birisi Life scientist, lab scientist ee, liderlik etmiş, öncü, öncülük etmiş bu fizikçi. E, John Knuckles hipotezi varmış, bak hipotezi varmış that lasers could be used to. E, erçay yazmaya çalışmışlar ama sanki yanlış mı yazmışlar? Abi? Eşi fizik Eşi, eşi. eşi, eşi yani, ulaşılı varmış demedi yani onu olabileceğinin, Lazerle bunu yapılabileceğini. E, e, i̇ddia etmiş diyelim. Yani Öyle İlk defa bu okuyayım. bilim insanı, bu fizikçinin aklına evet, gelmiş. Evet. dedim. ki lazerle ateşleme yapabiliriz demiş. Peki normalde neyle yapıyorlarmış ki lazerle yapıyorlar abi? Normalde zaten yapılamıyor. Başka bir yöntem yok. Ve zaten, ya, o zaten la ortamında. lazer falan kurdur. Ya, <gülüyor> yani lazerin özelliği şu, bir nokta yani enerji Odaklanabilmesi, kayıpla, enerjiyi noktadan... dağıtmıyor. A Hı. noktasından B noktasına enerji dağıtmadan gönderebilmek, aynen dediğim gibi, lazerin en büyük olayı o. Ama dediğimiz gibi tekrar edelim, e, verim yakıtın absorpladından daha fazla enerji alıyor. Ama e, lazerin kendisini e, oluşturmak için lazerler çok verimsiz aletler, yüzde bir civarı. Yine tekrar edelim, 200 megajülylük e, bir lazer oluşturmak için e, pardon 2.05 megajüllük bir lazer oluşturmak için 200 megajüllük elektrik enerji harcamamız gerekiyor. O kısmından bahsetmemişler. O önemli. Bir de evet chatte Planet Feature yazmış. Aldığı enerji elektriğe dönüştürürken de bir kayıp olacak bu arttırınlarında. Tabii ki bir de o var. O hadi %40 %50 verimle elektriğe dönüştürse bile esas verimsizlik lazerin verimsizliğini yenmemiz lazım. %1 çok düşük bir oran yani daha yüksek verimli lazerlerle belki bu olabilir. Ama füzyonu da daha verimlerle getirmek çok daha mantıklı olabilir. Yani 2'ye 3 değil de 2'ye 300 2'ye 500 bir output'u olan bir füzyon yapıldığında diğer taraftaki kayıpları e, amortize edecek ve seni kâre geçirebilecek genel kümülatifte e, genel sisteme verdiğin elektrik enerjisinden daha fazla elektrik üretebilir. Elektriği sonuçta elektrikle besleyeceğiz genel sistemi reaktörü füzyon reaktörünü ve altında elektrik üretecek yani ilk beslediğimiz elektrikten daha fazla bir elektrik enerjisi alabildiğimizde ancak bu kullanılabilir olacak onun da altını çizelim bu arada mtb e tekrar teşekkür ediyoruz bizim daimi izleyicimiz ve bize her hafta bir maddi destekte bulunuyor sağ olsun emin olun bizi mutlu ediyor ama manevi destekleriniz çok daha önemli öğrenci arkadaşlarımızdan maddi destek beklemiyoruz tekrar edelim Yayınları paylaşmanız YouTube'u 82 bin yapmaya çalışıyoruz yıl sonu gelmeden YouTube'u biraz arkadaşlarınıza gönderin yani deyin ki böyle bir kanal var paylaşın sosyal medyanıza bu daha önemli. Mete Bey de ayrıca teşekkür ediyoruz bize maddi destekte bulunduğu için. Peki Seyat Hocam niye bu kadar bu abartıldı ya da böyle bir haberlerde gündem oldu ne var burada? Ya ne şimdi farkı şöyle var ya e, enerji e, çağımızın en önemli... E, Metası aslında o anlamda bakacak olursak. Çünkü her şey enerjiye bağlı. Petrol dediğin şey zaten enerji. Bütün sanayi, bütün her şey elektrikle çalışıyor. Enerjiyle çalışıyor. Ya da doğalgaz ya da kömür ya da neyse ya da e, şeyden gelen elektrik. Enerji her şey. Elektriğin bir kilowatt saatini sen bir kuruş daha ucuza üretirsen ki sen de işin içindesin biliyorsun. Deli deşet kâr edebiliyorsun. Öyle değil mi? Yani enerji piyasası bu anlamda çok önemli. Ve enerji savaşları var şu anda dünyada ülkeler arasında. O yüzden enerjiyi daha uygun, daha ıı, ekonomik bir şekilde ve çevreyi de askerleterek daha sürdürülebilir şekilde üretebilmek çok büyük önem kazanmış durumda. Füzyon enerjisi de işte eğer yapılabilirse dediğimiz gibi bu ıı, olayı tamamen kökünden çözecek bir teknoloji. Ve ıı, bu araştırmalar ıı, sen de söyledin çok farklı gruplar. Aynı anda paralel şekilde çalışıyor. Ee, ve artık birbirleriyle böyle bir e, rekabet halindeler ve ön plana çıkmak istiyorlar. İşin içine artık Çin'de girdi. Çin e, 2000'li yılların başında e, tamamen e, siyasi olarak dünyaya açılmaya karar verdikten sonra ekonomik anlamda çok güçlendi. Artık her şeyi yapabiliyorlar. uzaya gidebiliyorlar. E, Amerika kendine eskiden Sovyetlerle böyle bir kapışma halindeydi. Artık daha çok Çin işin içine girmiştim de. Sovyetler Rusya'ya dönüştükten sonra bu anlamda çok güç kaybetti. Başka şeylerle uğraşıyor malum biliyorsun. Ee, ama bu işin sonu işte bir de Japonya faktörü var. Avrupa'da çalışan başka gruplar var. Bayağı bir rekabet var orada. Bunu şey diyorlar mesela işte Amerika bu teknolojiyi paylaşır mı? Sonuçta bu kurumlar devlet kurumları işte evet. verecek mi başka ülkeler ya da nasıl olacak şu an onu bence bilmiyoruz onu ben sanmıyorum Palaşan ama şu ben, an ben biraz... de zannetmiyorum çünkü çok Hı -hı. önemli bir güç yani çok önemli. diyorum ya, yani fosil yakıtların sonuna getirecek petrol devleri petrol yani gelecek şöyle öngörülüyor Bunlar ana enerji kaynağımız olacak bunun yanında da işte yenilenebilir enerji sistemleriyle bunları destekleyeceğiz kömürü tamamen ya da fosil yakıtları devreden çıkaracağız ve sıfır karbon hedefi işte bu geçen göstermiştik Bill Gates'in kitabını ben yeni bitirdim sayılır. Orada da işte nasıl yapılacağı öngörüsü biraz böyle aslında üç aşağı beş yukarı. İşte elektrikli araçlar, bu enerji dönüşümü net sıfır, yeşil fiyat farkının azalması. Buna da yeşil fiyat farkı diyorlar Seyat Hocam. Yani mesela bir araç var elektrikli, bir araç var benzinli. E, aradaki o farkın minimize olmasına yeşil fiyat farkı diyorlar tamam mı? Yani sen bunu seçmen için sana biraz çekici olması lazım. O fiyat farkının düşmesi lazım ki sen buna eğilim göster. Şimdi mesela nükleerden üretildiğini varsayalım. Enerji kaynaklarımızın füzyonun olduğunu düşünelim. E ne olacak abi? İnsanlar daha ucuza belki enerji alabilecek. E daha çok yatırımcı bunu destekleyecek. Ve bu yeşil fiyat farkı düşecek. Sıfır karbon net sıfırı belki yakalayacağız. Onun dışında mümkün görünmüyor yani. Normal görünür şeyle işte. Biz doğaya karbon salımı yaptığımız sürece ki yapıyoruz hala yapıyoruz. Ee, çok imkansız görünmüyor böyle bir şey. Şunu da söyleyelim şu anki teknolojiyle yani füzyonu da saymıyoruz tabii ki şu anki teknolojiyle temiz enerji yok. Yani onu söyleyelim. Temiz diye bir enerji maalesef yok. Sadece daha az kirli enerji var. Değil mi? Yani e, yenilenebilir enerji deyince o iyi süper temiz enerji de diyoruz. Bu o kadar basit değil. Bunun da... ben yayınını yaptım. Yani tabii, yeşil aha. enerji var mı diye bizim kanalda Karbon ayak izini hesapladık falan yani ne olduğunu, işte üretim aşaması, kullanılan o structure'lar, malzemeleri metal, alüminyumlar, ne kadar kimyasal işlemle fotovoltaik panelden üretildiği, bunların geri dönüşümleri. Yani bir şey düşündüğümüz zaman Olur. Sehat Hocam bütün sistemimizde nükleer santral tamam doğaya karbon salımı yapmıyor ama o santralin kurulmasında tonlarca çimento var ya da rüzgar enerji türbünlerini düşün. Dibi tonlarca çimento Çimento bu arada en çok karbon emisyonu yaptığımız, karbon saldığımız şeylerden biri. Çimento üretimi. E ne oluyor? Tabii, tabii. Haliyle karbon ayak izi yapmış oluyor. Tabii. Öyle bir gerçek var. Ya da Ama Güneş sonra vermiyor. Güneş panellerindeki paneli oluşturan silikonu <gülüyor> potada eritecek kazanlar. Neyle? Için i̇şte ısınıyor. Nasıl Ya da elektrikli araçları lazım, termik santral üretilen enerjide mi şarj ediyorsun? Yani öyleyse zaten bir şey değişmiyor. Çok fark yok aslında yani değil mi arada çok bir şey değişmiyor evet, evet. önemli olan hangi kaynakları kullandığımız ve tamamen uzaklaşabilmemiz buranın klibini ayrı alacağız arkadaşlar bunu ayrı bir yayınmış gibi yükleyeceğiz önemli bir konu geleceğin füzyonda olduğunu düşünüyoruz hep 30 yılı vardır bu arada hiç 50 olmaz. 30 yılı var hocam 30 <gülüyor> yıla geliyor. Yani, <gülüyor> o biraz şeyden de kaynaklı bence ben ölmeden göreceğim içgüdüsüyle öyle diyor insanlar. Aynen yani. ben isterim mesela ölmeden ben de görmek. Isterim. O yüzden 50 yani. biraz zor. 50 biraz zorlar da. Yani 30, 30 yapalım 30 biz bunu gözümüzün. 30 yıla. Gel anlaşalım 30 yapalım. 30 diyoruz arkadaşlar 30 yıl sonra bizi izleyenler olursa bir ve de... biz de ölmemiş olursak birlikte kutlarız o günü. Burak bir arada şey söylentisi çıkmıştı hiç duydun mu soğuk vizyon diye. Erke'yi hatırlıyorum da onu hatırlamıyorum. Yok Erke de o çok... çok daha önce. Yani 20-25 sene öncesi Soğuk füzyon olayı ne abi? Soğuk füzyon işte dedim ya milyonlarca derece işte 20-30 milyon belki daha yüksek santigrat dereceye çıkmak Normalde gerekiyor. Normalde buna ihtiyacımız var aynen. Açıkası, i̇şte öyle bir yöntem geliştirmeye çalışıyorlarmış ki yüksek sıcaklığa geçmeden füzyonu başlatabilecek. işte soğuk füzyon. Böyle bir babayit varsa gerçekten helal olsun. Yani, yani, zaten imkansız. Bu bu söylenti yani termodinamiğe gene aykırı bir şey. Yani bütün e, fizik bilimini e, çöpe atmanı ya da yeniden çöpe atmak demiyorum. Yeniden yazmanı gerektirecek bir büyük bir olay olur. Yani öyle bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. yani. vizyon. Yani Rejo tamamen... Go Board'a ben katılıyorum. da nasıl okunuyorsa. Tamam. Hatta biz şeye gitmiştik. Dördüncü nesil Termix İ Nükleer Santrali e, Tevenin Nükleer santral Çekya'da teknik gezi yapmıştık. Kezabey'in almadılar abi oraya normalde Evet ben böyle bir şey olacağını düşünememiştim. Hatta Twitter'da paylaştığımda çok büyük bir etkileşim aldım. Ama Çekya Büyükelçimize de mail attım ama hiç sallamadılar. Şöyle bir şey olmuş amanda bir Pakistanlı bilim insanı o teknolojiyi çalıyor ve Libya'ya falan filan satıyor. Bu olaydan sonra kurulun yanında yanan yaşlardan biri de biz oluyoruz. Girdiğimizde şöyle bir liste çıkardılar. Şu şu şu şu ülkeden olanlar giremez. tahmin edeceğin üzere Müslüman ülkeler işte Pakistan'dan gruptan insanlar vardı. Mısır'dan, Türkiye'den ve bir ülke daha. Biz giremedik. Niye dedik? Safety reasons dediler. Ya diyorum ki teknolojiyi çalamam. Sadece storage kısmını gösteriyorlar çok dışarıda. Değil Ama bu arada gerçekten anlatım falan yaptılar abi. Müthiş bir fizik var. Müthiş insan oğlunun gelebileceği en üst seviye bilimsel olarak. Müthiş diyorum sana. Bak tam Sovyetlerden yapılmış eski bir santral olmasına rağmen çok iyi. Dibinde yerleşim yerleri var abi dibinde insanlar balık avlıyor. Mesela Rusya'dakinde de öyle. Dibinden aldayabiliyorsun balık. Çünkü o suyu alıyor, soğutmada kullanıyor ve geri veriyor nehre mesela. Yani içine nükleer sızdırmıyor ya da sızabilir tabii insana ters ama. Geliyor orada var yani o kadar şey. Bence kadar de vardır. Ben de çok şey güvenmiyorum şey. eski santrallere onu söyleyebilirim ama A. gerçekten insan oğlunun gelebileceği son noktaydı. Biz giremedik. Ben üzüldüm. Ağlayamadım da şöyle boğazım düğümlendi. <gülüyor> ve özel enerji şirketi Türkiye'de de iki tane santrali var bu arada Yat yatırımları var madem güvenmiyorsun niye Türkiye'de iş yapıyorsun yani ona da kızdım yani başka boyutlar var şimdi yani onları şey yapmıyor Nükleer bence de şey yani e, öcü gibi gösterdiler Oysa geliştirilir en temiz enerji ama nükleer bence bir dezavantajı var onu çok e, söyle ee, şeyleri nükleer şeyleri depolanması yani hayır hayır pahalı bir enerji pahalı doğru ya yani bir Ucuz değil. Enerji, ne kadardır? Sen piyasaya daha kimsin? yani. Hep değişiyor. Ben yani bunun yayınını da yaptım. Yazısını yani yazdım. Şu an değişmiştir. Şu an bilmiyorum. Katına çıkıyor şeylere göre. Hesaplarsan. Maliyeti. Çünkü ham madde bulmak zor abi. Onu söyleyeyim. Evet, yani yani silisyum anlamda... ne biliyor musunuz? Silisyum. Deniz kumu. <gülüyor> Kum. Deniz kumu. Evet. Kum. Yani silüsyümü bulmak mı daha kolay? Bir ülkenin uranyumu bulması, zenginleştirmesi aslında, hangisi daha kolay? Aslında uranyum da çok şey bir med, e, maden değil. değil. mi abi? Kolay, kolay bulunabilir. Yani tabii ki bir silisyum değil. Ama yani at da deve de değil. Uranyumu bulabilirsin. Bak uranyum bir şey örnek sıkıntı, vereceğim sana. Şimdi aklıma geldi. sıkıntı şey de Burak. E, zenginleştirmek de. Yani İşlenmesi. gerekiyor. İşlenmesi, Sen Sana gerekiyor. demiştim Hollanda'da bir nükleer santral var diye. Bunlardan bir tanesi medikalmiş sadece. Medikal nükleermiş. Yani sadece medikal maşallah kullanan nükleer ve zenginleştirme yapıyorlarmış abi. Tabii. Yani tabii. nükleer enerji üretilen bir yer değilmiş. Mesela adamlar buradan para kazanıyor. Şimdi onu alıyor. Sende o teknoloji yok. Bunlar da var. Zenginleştiriyor ve sana kullanabileceğin bir şey olarak veriyor enerji kaynağı olarak. E senin ülken bunu yapıyorsa daha ucuza mal olur mantıken. Yani. Ama bir gün bunu konuşalım bak. Ka kıyaslayalım enerji kaynaklarını. Güzel olur. Uranyum şey değil ama. Yani. Uranyum, u uranyum falan diyorlar. Uranyum öyle atlatır. Zenginleştirme şey sıkıntı. Yani... Külçe uranyumla çalışmıştım var yani öyle kolay elde edilemeyecek bir şey değil yani hatta sana şöyle söyleyeyim e, savunma sanayinde e, tanklarda falan e, zırhlarda uranyum kullanılıyor biliyor musun? Bilmiyordum bunu e, şeyi e, zırhı işte tankın ya da neyse o askeri aracın zırhını oldukça iyi e, sertleştiriyor ve sağlamlaştırıyor ha tabii zengin değil de fakir uranyum. Yani zenginleştirmenin sonucunda daha fakirin yüzü güler mi? Radyo radyo aktivitesi çok daha zayıf olan izotop evet. kullanılıyor. Radyoaktivitesi yüksek olan izotoplar ise yani. zaten zenginleştirip orası radyoaktif yakıt olarak ya da işte diyorum ya çok da çok da söylemek istemedim işte daha insani olmayan amaçlar da da kullanılabilen şeyler zamanında gördüğümüz şeyler aynen öyle. O zaman bu kısımda bitirelim. Ezelle ezel sıkıldı zaten. Kapanışı yaparsınız. Ağzınıza sağlık arkadaşlar. Eee Sedat hocam.